Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar <gülüyor> Sayın Mustafa Can. İyiyim efendim. Sizler nasılsınız? Gayet iyidir. Çok teşekkür Adam ediyorum. Bir anda müebbet muhabbete benzedi baştan Cenk sevgilerimi gönderiyorum. Ben de böyle gayet iyidir diye gevrek bir kebapçı girişi yaptım ama her Şey, o kamera. Şu kamera. <gülüyor> o kamera, evet o kamera. Sevgili hocam. <gülüyor> estağfurullah. Bizim videolara gelen yorumlarda geçen birkaç hafta öncesinde bu kişilik gelişimiyle alakalı videoda bir şey söylemiştim. Kendi yaşadığınız, ihtiyaç duyduğunuz problem kalıplarıyla alakalı siz de soru sorsanıza bunları gündem edelim diye. Gelen ortak içeride en az 4-5 tanesini gördüm. Takip ede devam ediyorum. Ortak soru kalıplarından bir tanesi bu. Bu bize 40 yaşından sonra ne oluyor arkadaş? Yani 40 yaşından sonra dünyayı başka türlü algılıyoruz. Evet ile gelmeden bunu çözemiyoruz diye tarif ettikleri bir şey var. En az 4-5 yorumda rastladığım bir şey var. Bu benim de yaşadığım bir şeydir. Senin de ara sıra sohbetini yaptığım bir şeydir. Ee, yani ünlü mafya babalarına kadar mevzu gider 40 yaş altı arkadaşların falan diye bahsettiği <gülüyor> hani mevzuda bir ayrım yaşandı. Bu yani hani benim okuduğum hep vardı ama bu dijital dünya ile beraber daha da belirgin bir keskin görünür, bir, hale, görünür hale, hale, belirgin hale geldi. Bu Bedensel olarak yaşlandığımız hallerin haricinde, duygusal olarak yaşlanmayı da konuştuk daha evvel bir can cananın içerisinde. Zihinsel olarak bize gerçekten yaş aldıkça ya da yaşlandıkça bir şey oluyor ve bu bir şeyi işte 40'lı 45'li yaş arasında da bir şey bir böyle... atıyor ve bambaşka bir evreye doğru... <gülüyor> Güzel <gülüyor> bambaşka bir evreye, bambaşka bir bilge hale, bilme haline doğru geçiyoruz. Fırsatımız varsa, potansiyelimiz varsa. Bunun çok kötü yansımalarını da görüyorum. Bu her zaman olumlu bir şey değil. <gülüyor> evet. Kırkından sonrasında... Yani bir teneşir paklar diye Ya Öyle de var. Bir de mesela şöyle bir evre de oluyor. Beni, beni en çok hani bıyık altından güldüren de o. Bende de bıyık büyük. Altından gevşek gevşek gülebiliyorum. <gülüyor> Şimdi... Şey de... <gülüyor> Sami yok ama ara açık kapatayım dedi <gülüyor> kötü şaka yaparak. <gülüyor> bir şey bildiğine hani hazır olmasa bile arkadaş ben de 40 40'lı yaşlarımı açtım. Ben de artık bunlarla alakalı konuşabilirim şeklinde evet. bir bir şey anlatmayla ilgili bir tuhaf evreye de geçiyor insanlar. Abi anlattığın çok değerli görünmüyor ya diyemiyorsun. yani hani ben bunları tecrübe ettim falan diye bir şey anlatıyor insanlar. O kendi bilinçlerindeki yalnız yaşadıkları bir şeyi sosyal olarak da değerli olduğunu zannetme hali. Ya da gerçeklerde de 40'lı yaşlardan sonra hormon baskısı azalıyor? İşte sosyal anlamdaki bir sosyal gruplara bağlı olma, bağlarımız zayıflıyor. Yani hani o sosyal grupların baskısımı azalıyor üzerinde. Başka bir evreye, başka bir anlayış biçimine, zihinsel bir duruma geçiyor. İnsan zihinsel olarak nasıl yaşlanır? Hadi azıcık üzerime sohbet edelim. Galiba aslında yaşlılık değil de esas konu. Gelişimin evreleri gibi bakmak lazım. Şimdi bizim bir işte çocukluk, gençlik, erişkinlik de yaşlılık dönemimiz var. Şimdi erişkinlik konusu problematik bir konu. Çünkü hem zihin durumu çok değişiyor hem de çocukluk, gençlikteki ya da yaşlıktaki gibi belirgin bir şey olmuyor. Yani beyinde, vücutta çok fazla bir değişiklik yok. Ama mesela bir şey görüyoruz biz bu özellikle Şimdi hani ikinci, üçüncü kariyer modasından dolayı böyle ileri yaşta insanlar üniversitelere giriyorlar, yüksek lisans programlarına dördüncü, beşinci kez katılıyorlar ya. Onların öğrenmesiyle ilgili bir farklılık var gençlerin, çocukların öğrenme biçiminden. Biz gençken, çocukken daha böyle sıralı, bir şeyi bir şeye bağlayarak işte bir şeyin nedenini ancak ya da anlamını öğrendiğimizde kavrayabildiğimiz bir sistemimiz var. Dolayısıyla biraz kıvrak öğreniyoruz, hızlı öğreniyoruz ama büyük konseptleri hemen içselleştiremeyebiliyoruz ya da yabancı bir konuya adapte olmak için çok zaman harcamamız gerekiyor. Ama erişkin moduna geçtiğin zaman erişkin modunda bu bağlantılı ya da örüntüsel öğrenme diye bir şey daha kuvvetli gibi gözüküyor. Mesela geliyorsun hiç senle daha önce alakalı olmamış, eğitimini almadığın bir alanda, müzik olur, bilim olur herhangi bir alana giriyorsun. Orada öğrendiği şeyleri daha önceki deneyimlerinle bağlayıp onlara kendince bir anlam üretiyorsun. Bazen yanlış olabiliyor bu. Ama öğrenmeyi hızlandıran Sıçramalı şekilde, böyle aşamalı aşamalı zihinsel beceri geliştirmenin mümkün kılan bir hale geçiyorsun. Bunun biz beyindeki karşılığına biz derken araştırmacılar bakıyorlar beyindeki karşılığına. Bizim ilk gelişim zamanlarımızda işte çok hızlı organize olan büyüyen beyin, gençlik döneminde de bir aşırı büyüyen ön beyin hikayesiyle belirgin farklılıklar görüyoruz. Zaten davranışlar onlara bağlı. Ama işte bu 40 yaşlarla yaklaşık sembolize ettiğimiz erkeklerin çoğunda daha geç olan bir alana geldiğinde ise beyindeki bu hızlı bağlantısallık oluşumu bir yavaşlıyor hatta neredeyse duruyor. Ve beynin uzak bağlantıları artık en mütekamil haline geliyor öyle düşünelim. Ee, uzun veri hatları gibi bunlar. Ve o hatlar aslında muhtemelen şöyle bir şey. Ekenon Goldberg'ün falan tarif ettiğine göre böyle bir anda fark etmeler, aymalar, Ulan bir dakikalar falan böyle bir takım zihinsel aydınlanmaların yaşandığı, daha çok yaşandığı, frekansın arttığı bir zaman gibi gözüküyor. 40 yaş antik Yunan'dan beri, insanlığın en eski şeylerinden beri böyle bir aydınlanma, ikinci doğuş, işte efendim erginleşme falan yaşı gibi hep ediliyor İşte peygamber yaşı derler biliyorsun. Böyle bir açılma. İşte muhtemelen o senin bahsettiğin çekilin, ben de anlatacağım falan şeyi var ya, <gülüyor> o, o hikayenin ortaya çıkması. Mesela çok ilginç şeye çok benziyor. Ee, i̇şte İslamiyet'in kuruluş hikayesinde Peygamber'e gelen ilk mesaj, ikra, biz onu şey diye çeviriyoruz ya, oku diye çeviriyoruz. Aslında anlat demek o, yani şarkı okumak gibi. Anlat anlamına gelen bir şey, o da bu civarlarda işte 40'lı yaşlarında. Şimdi o halin, bence bir hani ezoterik anlatı, bir kadim tecrübe olarak hatırlatması gereken de bir şey O yaşta bir şey olması gerekiyor. Ama ne oluyor? Ona bakınca enteresan. Şimdi hep böyle konuşuyoruz ya kültür, biyoloji falan her şey nörobilimle çalışmıyor. Bir de etraftan gördüğümüz var. Şimdi ilk aydın şey bence şu oluyor. Ben de 40'lı yaşlarından geçtiğim için biliyorum. Baba geldik gidiyoruz. Bu mudur? Yani hayat bundan mı ibaret diye bir algı oluşuyor. Çünkü şimdiye kadarki müktesebatına bakıyorsun ne kadar cafcaflı bilmem gayet yaşamış olursan ol Sabun köpüğü gibi bir şey yaşadığın belli yani. Dünyada yaşamadığın, trilyonlarca ihtimal var. Bunun ayırdığına varmaya başlıyorsun ve diyorsun ki gitmeden yeni bir şeyler yapalım. Ve bu çoğunda dürtüsel, tepiksel bir şeye sebep oluyor yani. boş anayım o zaman işte matosiklet alayım çok sık söylerim ya böyle riskli bir şeyler yapayım ya da alan değiştireyim biraz da ben konuşayım falan gibi böyle bir takım dürtülere sebep olabiliyor. Halbuki bunu mesela iyi kullananlar da oluyor. Mesela ben muhtemelen onlardan biri değildim ama etrafımda gördüğüm kadarıyla bunu bir içe dönüş ve tekrar bu kadar deneyimin öğrettiği yeni bir dille kendini tekrar tarif etme, bir daha bir farkındalık, yeni bir hayat organizasyonu, bundan sonraki dönemin planı, programı, stratejisi gibi işlere yatıranlar hiç fena bir şey inşa etmiyorlar gibi gözüküyor. En azından çok büyük dışarıdan görünen başarılara, Adım atmaya başlamasalar bile daha tatminkar bir hayat sürmeye başlıyorlar. İşte o hayattan razı olma dediğimiz hayatı anlama, biraz daha bilgece yaşama yoluna adım atabiliyorlar. Bu bence yaşlanma değil de ergince bakmayla ya da bakamamayla alakalı bir durum. Erginleşmiş beyin, erişkinleşmiş beyin aslında bir alet. Ama nerede kullanacağını bilmediğinde sapıttıra biliyor, sana yol da açabiliyor doğru kullanırsan. Ama bu kavşak... Doğru kullanılmadığında, işte bence şu anda senin dediğin yere geliyor, hızlı kocatıyor insanı, enerjisini bitiriyor. Çünkü oradaki o hazırlık bir şey için, muhtemelen biz kültür taşıyıcısı canlıyız ya, bir şey alıyoruz, ona bir şey katıp bir sonraki nesne vermemiz lazım. İşte o kaymağa dökeceğimiz zaman muhtemelen o. Ama o zamanı ıskalarsak, o zamanı şaşalayarak geçirirsek, o işte yaşam enerjisi, o libidinal köken neyse bilmem o böyle bir, bir, bir pörsüyor. İnsanlar insanlar çok hızlı vazgeçebiliyorlar. İşte yaşlanmak, ihtiyarlamak ve kocamak tabirlerini ben hemen düşündüm sen bu konuyu açtığın zaman. Onları belki bir ayırmak gerekecek sohbetin içerisinde. Ben kocama diyorum ben ona. Yani hayal kırıklığı içerisinde çökme hali. Yoksa aslında ihtiyarlamak güzel bir şey. Tarifini yapmaya çalışırım birazdan. Yaşlanmak normal bir şey. Ama kocamak bilmiyorum. O biraz böyle bir... Yani ee, ne yaparsan eline o gelir senin sonucu gibi gözüküyor. Biraz bana öyle geliyor yani beyinsel kısmında çok bir açıklayıcılık yok ama bir şey olduğu kesin. Yani 40'lı yaşlarda bu arada 40. doğum gününde değil. Yani işte 38-45 bandı diye yayalım onu. Evet. O arada yani. bir şeyler hissediyorsun. Dünyayı bir farklı algılamaya başlıyorsun. Yani sen de, de olmuştur muhtemelen. Sen daha gençsin gerçi. <gülüyor> Senden bir yaş genç. <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> Yani 50 lira gelmeden öncesinde bu konuyu konuşsak iyi olur diye düşünüyordum zaten. Evet. <gülüyor> Benim <gülüyor> çok az <gülüyor> zamanım kaldı, ona göre hızlı ben, ben Ben de bir şey kalmadı. <gülüyor> Aynı periyodun insanlarıyız bu şeyde. Bir de şimdi bu dönemde önce bir negatif bir yansıması var onun üzerinden bir şeyler sorayım, sonra üzerine ekleyelim. Yeni kurdu, mesela Metaverse'ten bahsediyoruz tokenlardan, coinlerden, dijital ortamda NFT'den vesaireden bahsediyoruz ve bunlar artık ekonomik ve sosyal değerler olarak hayatımızın içerisinde var oluyor. Bunlar kurduğumuz bir geleceğe doğru giden sistemin parçaları. Şimdi oturtuyoruz. Geleceğe doğru bir şey şekilleniyor. Şimdi oturtuyoruz da yalan. Biz oturturmuyoruz. Oluşuyor. 40 yaş altındaki ekipler hı hı. kuruyor. Hatta 30 yaş altındaki ekipler kuruyor. Hı. Bu ekipler bir şey kuruyor ve mesela bu dönemdeki en çok yaşadığım ya da yansımalarını gördüğüm şeylerden bir tanesi 40 yaş altı, şey 40 yaş üstü diye tarif edebileceğim grup, mesela bunlarla adapte olamadığı, iç içe geçemediği, yeni öğrenilecek bir sürü bir şey barındırdığı için Mesela uzaklaşıyor ya da yalnızlaşıyor toplumun içerisinde. Bu çok sık rastladığım örüntülerden bir tanesi, sosyal örüntülerden. Ki bizim gibi genç oranı yüksek ülkelerde belki bu daha belirgin. Daha Evet evet yani birdenbire yani sistemin içerisinde bir şey konuşuyorken kullanılan terimlerin yarısını anlayamayan, o eski işte televizyon açmakta zorlanan babaanne fotoğrafında kaldığını hissediyor. <gülüyor> Halbuki bir şirkette orta bantta bir yönetici. Yani aslında kritik karar verme sürecinin içerisinde anlamlı bir yerde, 5 sene öncesine kadar. Ama şimdi birden bire o anlamın dışında kalıyor ve yani kendini yalnız hissediyor. Abi geçen sene Google'da girdim. Geçen seneydi galiba tabi. Tabii, tabii işte pandemiydi. NFT yazdım, ne abi dedim bu ya. Herkes konuşuyor ve çok o kadar da doğal konuşuyorlar ki. Sonra öğrendim işte bir takım şeyler satılıyormuş nereden falan. Abi dedim daha ne göreceğim ben dedim ya. Yetmez mi bu kadar dedim. Yani böyle bir Gerçekten o yaşlılık halini hissettim içimde ya. Yani o kadar, içindeyiz yani her gün konuştuğumuz dijital teknoloji, dijital yayın yapıyoruz bilmem ne ama onu yakalayabilmen çok zor belli bir şeyden sonra sizin kendi gündemim de seni çok meşgul ediyor yani anlıyorum yani zor bir şey değil. Ben ki bu kadar içindeyim, ben mesela NFT'yi çok geç öğrendim yani hala da tam öğrendim bilmiyorum. Hala anlamsız geliyor burada değil mi? <gülüyor> ya bu mesela hani bu, bu konuyla yakından yani ilgileniyorum hani NFT tarafıyla hem Coinler tarafıyla öğrenme sürecinin içerisindeyim ben de daha adapte olma. Burada çok işi kolaylaştıracak şeylerden bir tanesi olan şey çok küçük. Yani sorun olan şeyin sosyal değerlerdeki etmesini et, et, anlamak. Tabii. Yani olan şey çok basit, gerçekten basit. Yani hani ne yapıldı? NFT'yi özetleyeyim konuyla alakalı dijital ortamdaki herhangi bir e, dijital varlığı kotlamak. Evet. Sabitlemek. Ve yani, blockchain üzerinden de herkesin buna hem fikir olan hem bunun Hem fikir oldu. yani tüm dünyanın işte dijital ortam kaldığı süre boyunca sonsuz diyelim oradaki yapıya o kodlanmış yapıda sabit bir şekilde bulunabilir olması ve korunabilir olması hali. Şimdi bu olan şey teknik olarak bundan 10 sene önce de vardı. Halihazırda da var. Sorun NFT'nin oluşturduğu değer yansımasının değişmesi. NFT yüzünden bir sürü görsel malzemeye değer atama tipi değişti. Sosyal davranışlar, gruplar değişti ilk başlangıcı olduğu için ivmeler hep çok yukarı çok aşağı şekilde hareket ettiği için herkesin kafa karışık hani bu gibi. Kurumların değeri kalmamaya başladı. Kalmamaya başladı ya da kalmamaya başladı mı emin değiliz. Birileri evet. kalmasın istiyor. Birileri kalsın istiyor falan gibi karmaşa var. Karmaşa olduğu için de hepimiz bukalemun gibi bir gözümüz bir yere bir gözümüz başka yere bakar durumda. Konuya bakıyoruz. Karmaşık olan burası ve orası karmaşık orada tutarlı bir yani e, literel bir veri grubu yok orada gerçekten. Kavotik Aynen öyle. Bir şey Ola gelen şey basit. Arka tarafta olan yani şey teknik olarak yapılan basit bir eylem tipi. Yani bunu masadayken akıllı edebilirdik adına NFT demeden. Hani böyle bir şeye de ihtiyaç var dijital ortamda ya da bilmem ne falan diye akıl edebilecek. Yemek değil, sepeti öyle. gibi. <gülüyor> gibi evet evet. Aynı yemek sepeti gibi ama. Falan. <gülüyor> <gülüyor> öyle geçti ya şeyde, hikayede. Bir de bunun haricinde insanların o yani hayatı anlamayla alakalı işte bir sürü mesela en çok rastladığım ikinci örüntü gruplarından bir tanesi. Lan bu saçma stres seslere yalandan katlanıyormuşuz. Bunun hiç de bir önemi yokmuş. İşte biri müdür müdür ya yani mesela statüler yani yukarıdan eklenen kimlik baskıları evet. erkek olmak o kadar da şey bir şey değilmiş daha yeni konuştuk onun üzerine ya da işte ne bileyim müdür olmak ya da işte bilmem ne falan head olmak Esra'ya selamlar buradan. <gülüyor> o kadar da önemli değilmiş yani şeyde o kadar da spesifik bir, bir özelliği ya da değişkeni yokmuş aksine hatta bir sürü şey negatifmiş. Ama bu bahsettiğimizde mesela 40-30 yaş altı için değişen bu hikayeler. Bu hala etkili. 40 yaşından sonra buna eriyorsun. Heh. Ya bunlar önemli değilmiş Aynen. ya da bunlar bu kadar değerli bir şey değilmiş ya da hayatında hem ekonomik hem sosyal o kadar da önemli statüler vermiyormuş. Mesela gençlikte bizi kontrol edebilecek şeylerden azade olmanın getirdiği şeye zaten evet. muhtemelen biz erişkinleşme diyoruz, eriş, erginleşme. Evet. Falan dediğim şey herhalde o. Evet. Ama onu ne kadar kullanıyoruz onu da bilmiyorum yani. Şimdi benim burada bu konuyu benim için eğlenceli dişi kılan, buradan üreceğini düşündüğüm şeylerden bir tanesi. Şimdi eskiden buna yaşlanma deniyordu. Ve yaşlanmayı senin söylediğin anlamda ihtiyarlama ve pozitif anlamda sosyal bir yapı kendi içinde aktif bir şekilde kullanmayı beceriyordu. Şimdi yaşlanma özellikle batı toplumların içerisinde kullanılamaz bir duruma çıkartıyor seni içinde yalnızlaştırıyor. Ama yaşlanmayla o işte sistemin içerisindeki 30'lu yaşlardaki üretim arasında bir 20 yıl daha var. İşte buna 40'larla 60 arası diyelim bir şeyde. O 20 yıl dünyayı anlamada, biçimlendirmede bir başka evreyi kapsıyor ve hiç kimse o kalıpla ilgilenmiyormuş gibi görünüyor. Halbuki hepimiz kendi içimizde dünyayı yeniden keşfediyor ya da düşünüyoruz. Ya da bununla alakalı bir şeyi tekrar fark etme ile alakalı bir fırsat oluyor. Buna geçici olarak, tam tanım doğru olmayabilir ama ben ara sıra onu kullanıyorum. Bilgelik dediğim bir şey. Tam tanımı doğru değil, geçici, yani etiket olsun diye yerleştirdiğim şeyler. Aslında de. önemli bir parçası bilgelik o işin yani doğru. Evet. doğru. Şimdi o evreye 40 yaş altının da ihtiyacı var o bilgeleşme ile alakalı. Ya da 40 yaş üstünün de bilgelikle alakalı bir şey daha literatürünün oluşturacağı şekilde anlamaya, fark etmeye ihtiyaç varmış gibi görünüyor. Aynı şunun gibi bu bir kentliysen özellikle metropolde yaşıyorsan 40 ile 45 yaş arasında yakın görme sorunu olur. Bunu keşfetmezsen bunu öğrenme fark etme süren 5 yıl. Bunu keşfedersen 3 ayda keşfeden gözlüğünü kullanır, mevzuyu çözersin. Keşfetmezsen ya ben kitap okuyamıyorum son dönemde dediğin. Hani okumakla alışkanlıklarını değiştirecek değiş, bir şey. Olacak. Değiştirecek bir şeye döner. Bunu fark edersen avantajın olarak kullanırsın. Fark etmezsen dezavantaja döner. Bu 40'la 60 yaş arasındaki öykünün de böyle olduğunu düşünüyorum. Avantaja çevirmek lazımmış gibi geliyor. Tam bu noktada hiç bak böyle bakmamıştım ama Kırklı yaşlardan sonra geliştirilmesi ve ifşa edilmesi gereken bilgeliğin yardıma ihtiyacı var artık. Çünkü bu kadar hızlı kavram değişimle adapte olamayıp yalnızlaşma zaten çizdiğin gibi bir problem. Ama aynı zamanda erişkin öğrenmesiyle çok kolay fark edilebilecek, destek atılabilecek kısımlar da var. Mesela bizim şimdi yaptığımız okulların yaradığı bir iş daha geliyor gözümün önüne. Bizde hep çünkü erişkinler var ağırlıklı olarak. Yani üniversite öğrencileri falan da var ama... E, ve oradaki insanların bizim eğitimlerimizde konuştuğumuz konulardan çıkarttıkları şeyler ilginç. Mesela öğrenciler onu çıkarmıyor, üniversite öğrencileri. Ama bir erişkin gelip de bugünkü işte teknik olsun, bilimsel olsun, felsefi olsun, e, kendi alanlarına daha önce girmemiş konularla ilgili anlaşılır deneyimi yaşayabildikleri bir yerde hayatta getirdikleri tecrübeyle o yeni bilme hali, bilgelikle ilgili bir şey oluşturuyor. Bir yetkinlik oluşturmaya başlıyor insanları. Erişkin eğitimi dediğimiz şeyin hızlı değişen zamanlardaki önemini şu anda bir tık daha iyi kavradığımı zannediyorum sen bu resmi çizdiğinde. Çünkü o 40 yaş üstü insanın bugüne sağlayacağı en önemli katkı yaşanmışlığından getirdiği bilgelik. Ama dilleri farklılaştığında anlaşamıyorlar. O yeni nesille anlaşmamız mümkün olmuyor. Ben mesela sürekli gençlere ders verdiğim için biraz Onların dilinden hala üç aşağı beş yukarı anlıyor gibiyim ama o kontağı herkes sağlayamıyor ki ben bile o kadar sağlayamıyorum. Dolayısıyla o güncel sorunları ve bilgileri şu anda onların, bu arada e, Yeni genç neslin diyelim, 36 ya da 46 yaş grubunun hayatını esas şekillendiren şey güncel bilgi üretimi aslında. Yani şu andaki bilgi üretimi, bilim ne diyor, teknoloji ne diyor, kozmozda ne oluyor bilmem ne, işte fizikteki son gelişmeler, teknolojideki son hamleler yani NFT'ye kadar her şey aslında yeni bilgiler. Ama bu bilgiler bu neslin din nedeniyle ilgi alanından çıkarsa ondan üretebilecekleri bilgelikten yeni nesil faydalanıyor. Bizim bir avantajımız var aslında. Bizim mesela genç nüfus çok büyük ona göre... Eskisi kadar olmasa da yaşlı nüfusun kapasitesi biraz daha az, el yani miktarı daha az. Dolayısıyla ulaş aslında erişkin eğitimi bağlamında, erişkin farkından anlamında ulaşmamız gereken insan dilimi daha düşük. Ve o geniş kitleye verebileceğimiz bilgilikle yaratabileceğimiz dip dalga çok daha fazla. Mesela bu açıdan mesela şu anda tekrar gaza gelmiş durumdayım. Yani yaptığımız işi şey iyi bir şey. E, o önemli olan neyin gerekli olduğu yani bir model olarak, bir müfredat olarak bu insanların neyi bilse iyi olacağını çalışmak ki bu seninle son bir buçuk senedir üzerinde hep uğraştığımız bir konu. Ve ben şunu kendimde görüyorum, ben genelde anlatan pozisyonda gözükmekle beraber bolca da dinlemeye çalışan, yani 15 gün ev karantinamda belki 1500 YouTube videosu izlemiş olabilirim ve çok az müzik klibi izledim yani. hep Geri kalanı tamamen hani böyle ne bileyim tuhaf tuhaf fiziksel konseptlerin falan anlatıldığı şeylerle müthiş faydası oldu bana yani ve bu dinleme pozisyonda olmak, yeni bir şey öğrenme pozisyonda olmak bu devirde 40 yaş ve üzerini acayip avantajlı yapıyor aslında. Yani o bizim bir sonraki nesle bırakabileceğimiz, bu arada insanın temel dürtülerinden biri bence mağara duvarına resim yapmaya başladığından beri gelecek nesle bir şey bırakmak. Bu sosyal canlı olmanın da bir iktizası zaten böyle bir güdün olmasa böyle bir şey yapmazdın. O güdünün şimdi en güzel tatmin edilebileceği yer burası gibi gözüküyor. Kocamadan evvel. Yani ya da bu aydınlanabilir vasatı çarçur etmeden önce bunu gerçekten ya yani kendi çocuğuna çocuğuna kendi eşine dostuna da olsa bir ikrama çevirmek gayet mümkün. Ki bence ben gene bütün aziz işte evliya, peygamber falan kendilerinden böyle bir şey anlarım. Yani onlar bir ayar sonra daha da gezmeye başlar yani alba babo bu durum budur falan. Hocam yani. biyolojik olarak beden üremeyi ister. Hata ana güdüsü. Bence artık evrimin bir noktasıysa bu, üzerine azıcık karikatürize ederek söyleyeyim, zihin de üremeyi istiyor. Zaten yani, hani bu söylenmiş kim? Freud'tu galiba. Libido bizde yaratıcılığa dönüşüyor. Zaten libido diğer bütün hayvanlarda çiftleşme ama bizde üretme, yaratma, yeni bir şey katma, kültür oluşturma yani. Ve zihin ürüyor dediğin gibi. Evet ve yani ürettiğimiz, zihinsel anlamda ürettiğimiz... Küçük nöronlara, hadi böyle tarif edelim. Bir başka yapıya, bir sonraki kuşağı ya da bir sonraki zamanı kendisine bırakma. Onun dokusunu, onun tonunu belirlemeyle alakalı. Duygusunu, biçimini, düşünme yöntemini belirlemeyle alakalı. Hepimizin bir çabası ya da bir biçimi var. Ve bun, belki de bunu anlıyoruz işte kırkından sonra. ya da Yani bunu daha erkene getirmek mümkün mü? Ya da bu gerçekten biyolojik bir sonuç mudur? Bunlar tartışmaya açık üzerinde. Ben... Abi düşünsene Allah Google'a ceval vermesin. Mesela YouTube'daki bu videonun bin sene kaldığını düşün. Yani bin sene sonra insanlar, bin sene boyunca insanların bu ve bunun gibi içeriklere ulaşabildiğini düşün. Yani şu anda aslında biz bir içerik ekmeye çalışıyoruz. Yani bu muhabbet olmaz da bir başka muhabbet. Bu iş değil de bir başka iş bir sonraki ve daha sonraki nesillere aslında bir çok yani hesap edilemez bir katkı yapma potansiyeli taşıyor. İşte biyolojik evrimle kültürel evrimin el ele tutuşup güç yarattığı noktalardan birisi bence bu. Evet, evet. O kırklı yaşlar bir şeye hazırlıyor ve kültürün de aslında buna doğal bir ihtiyacı var. Hep diyorum ya böyle yaşlıya gösterilen hürmet. Kadim toplumların işi. Modern toplumda ee, yaşlanan falan yani bunlar moruk ne bilecek. Şimdi bu daha modern bir yaklaşım. Şimdi bunun bir de postmodern versiyonu var. Yani garip bir kutsama ama içi boş bir kutsama belki. Şimdi öyle böyle versiyonlar da görüyoruz. Yani işte hayvanseverlik gibi bir şey yaşlı sevmek yani ne bileyim <gülüyor> falan iyi olsun onlar öyle bir şey değil. o bilgelikten istifade etmenin Kültür aktarmanın tek yolu olduğunu belki fark etmek. Sanki bende şey gibi oldu, yaşlılığa yer yapıyormuş. Bak yaşlayınca ben, ben bir şey <gülüyor> Yavaş yavaş da yaşlılar yer yapalım bu arada. <gülüyor> Tabii canım oğlum baksana sakallar ne kadar güzel oldu. Herkes bu arada Yo, videoların altında bak gıcık oluyorum onu söyleyeyim. Sakallar da beyazlamış hocam. Ya, kulaklar kırpçe sakallar beyaz. Biliyorum ben saçım da böyle. Yani. Ne yapayım? Bir de bunu yazıyorlar böyle özellikle. O yavrum sakallar falan. E, bu zaten aynaya baktığınızda size bir şeyler yapmak için zamanınızın daraldığını gösteren önemli işaretlerden bir tanesi. yani. Önemli bir ikaz ışığı o. Ve o ikaz ışığını doğru değerlendirmek için ben sıklıkla aynaya bakmaya kaydettim. <gülüyor> oh biraz daha beyazlamış, hadi bakalım. Bu yaşları, kaçıp cenderelerden kaçıp kurtulmaktan ziyade sarayını tezgin etmek için kullanmakla ilgili birisi bir şey söylemişti bana. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Birisi zindandan kaçmak için kullanabilir. Çünkü şimdiye kadar zindanda yaşadım, gidiyorum ben. Yani bir kısmı ulan sarayı yaptık da daha tam dekorasyon iyi değil. Ben içeriği bir güzel iç mimar kafasıyla döşeyim diye de kullanabilir. O tabii nasıl yaşadığımızla da ilgili ama eğer yani bizi seyreden arkadaşlardan bahsediyorsak onlar da normal değil hep söylüyorum. Yani iyi yaşıyorlardır muhtemelen diye düşünüyorum. Ve bu yaşlara geldiğinizde gençler bizi bu arada yarı yarıya gençleriz diyor. Yarısı bizim yaşımızda izleyenlerin. Ama gençler için özellikle bu yaşa geldiğinizde böyle bir şey hissettiğinizde İnşallah bu muhabbetler aklınızda olur. Çünkü aynı zamanda büyük fırsat diye düşünüyorum o kısım ve Ben öyle hissettim açıkçası. Şöyle tarif edeyim mi? Ee, hadi bu sefer özeti ben çıkmaya çalışayım. 40 yaş öncesinde en verimli üreme bedensel üreme. 40 yaş sonrasında da zihinsel üremeni verimli. Vay! <gülüyor> yani bak bu sefer bir bölüm, <gülüyor> bölüm daha çekmemiz lazım. Çok iyiydi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.